Merhabalar. 18 Nisan 2022 tarihinde Merkür Uranüs Boğa burcunun 13 derecesinde, 13 derece ile 9 dakikasında kavuşacaklar. Bu videoda bu kavuşumun etkilerini değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Tutulmalar döngüsüne doğru ilerlerken geride Jüpiter Neptün kavuşumunu bırakmışken Nisan ayının o mistik enerjisini e, hissettiğimiz ve özellikle ani gelişmelere hazırlıklı olmamızı gerektiren bir süreçten bahsediyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmak isteyen arkadaşlar abone olarak destek olurlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet. Ne dedik 18 Nisan tarihinde Merkür Uranüs ile kavuşu halinde olacak boğa burcunun 13 derece 59 dakikasında yani 13-14 derece civarında bir kavuşumu söz konusu olacak biliyorsunuz Uranüs uzun yıllardır boğa burcunda artık seyrinin yarısını neredeyse tamamladı Uranüs'ün boğa burcu geçişi özellikle para piyasaları ve ekonomi anlamında ciddi değişimlere yol açtı ve açmaya da devam edecek önümüzdeki süreçte. 2018 yılından bu tarafa ekonomik anlamda bir takım değişimler, dönüşümler yaşıyoruz. Parasal konular özellikle elektronik parayla alakalı da ciddi ilerlemeler kaydediyoruz. Ve ekonomik kriz tarafına baktığımız zaman da yine Uranüs'ün boğa burcu döngüsüne denk geldiğini gözlemlemekteyiz. 2022 yılıyla beraber pandemi sonrasında bu süreci esasında küresel anlamda deneyimlemeye başladık. Bu sene yaz aylarının oldukça ilginç olacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz kuzey ay düğümü de 2021 itibariyle artık boğa burcuna geçti Bu da e, Kuzey ay düğümü ve Uranüs'ün kavuşacağı yaz aylarında e, büyük devrimler olacağını büyük değişimler ve dönüşümler olacağını bizlere göstermekte tabi ufak ufak sinyallerini e, bu tarz etkileşimlerle beraber almaya başlıyoruz Merkür'ün boğa burcu geçişiyle beraber özellikle e, sahip olduklarımızı kazançlarımızı giderlerimizi e, neye ne kadar değer verdiğimizi, ne kadar değerli hissettiğimizi, alma verme dengesini daha net bir şekilde hissetmeye başladığımız bir sürece girdik. Burada kendi değer algımızın değişmeye başlayacağı, özellikle elimizdekileri değerlendirmek isteyeceğimiz ve belki de bunun bir hesabını çıkaracağımız bir süreçten geçmekteyiz. Burada tabii ki Merkür-Uranüs kavuşumuyla beraber, Elimizde olanların, sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeylerin e, bir takım imtihanlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Uranüs beklenmeyeni aslında bizlere getiren bir etkileşimdir. Dolayısıyla kaynaklarımızla alakalı, ekonomiyle al alakalı ani değişimler ve dönüşümler 18 Nisan günü e, sert bir şekilde meydana gelebilir arkadaşlar. Keza aynı gün içerisinde ayın akrep burcunda ilerlediğini görüyoruz. Ayın akrep burcunda ilerlerken, ki e, ayın akrep burcunda ilerleyişi e, çok da hoşumuza giden bir yerleşim değildir. Ve e, Merkür-Uranüs kavuşumuna karşılık... E, verişi e, özellikle duygusal anlamda iniş çıkışlı bir gün olabileceğini gösteriyor. Ani tepkiler verebileceğimiz, duygu durumumuzun ani değişebileceği bir günden geçeceğimizi ifade ediyor. Ve e, dürtüsel kararlar almaya, duygusal kararlar almaya e, mail edebileceğimizi gösteriyor arkadaşlar bugün. Ve e, özellikle kendimize ait olduğunu düşündüğümüz konular, e, ailemiz, yuvamız, evimiz, barkımız, banka hesabımızdaki paralar eşyalarımız. Bunlarla alakalı da aslında ufak bir sarsıntı yaşayabileceğimizi gösteriyor. Çünkü aslında Uranüs bizlere bunlardan özgürleşmeyi veya bunlara bakışımızı değiştirmeyi öğretmeye çalışıyor arkadaşlar Yani bir şeylere ne kadar tutunuyorsak ne kadar onlar için mücadele ediyorsak ve kendi değerimizi adeta onlara entegre etmişsek bunlarla alakalı sınanmalar imtihanlarda devam edecektir Burada hem duygusal anlamda hem de materyal anlamında bir takım zorluklar yaşayabiliriz bugün itibariyle Tabii ki bunlar birkaç günlük etkileşimler iniş çıkışlar özellikle. Yatırımlarınızı değerlendiriyorsanız çok büyük riskler almamaya çalışın. Çünkü burada piyasanın hareketlerini önceden öngörebilmek çok mümkün olmayacaktır. Bunun yanı sıra Uranüs-Merkür kavuşumunun artık yavaş yavaş Kuzey Ay düğümüne yaklaşıyor olması aslında buradaki döngüde sahip olunan konuların çok karmik, çok kadersel bir döngü içerisinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Nereye doğru ilerlememiz gerekiyorsa, neye sahip çıkmamız gerekiyorsa, hangi yerde bulunmamız gerekiyorsa bu döngüye dair bir takım sinyaller alıyoruz. Ancak biz tabii ki belli bir konuya fokuslandığımız için buradaki diğer mesajları, sinyallerler, yerleri görmekte zorlanabiliriz. Özellikle ayın akrep burcunda ilerlemesi duygusal anlamda biraz daha takıntılı, biraz daha şüpheci, kuruntucu, bazen saplantılı olabileceğimizi gösterir. Dolayısıyla bir yere fokuslanıp, bir yere takılıp o girdabın içerisinde kendimizi zorlamaktansa aslında genel mesajı görmeye odaklanmayı tercih etmek daha kolay olacaktır. Buradaki etkinin neden bize bu mesajı vermeye çalıştığı, neden bunları sorgulamamızı istediği, noktasında oturup düşünmemiz yerinde olacak gibi gözüküyor. Bu kavuşumun aynı zamanda e, Kova burcundaki Satürn'e de e, ve aynı zamanda Vestayla da bir kare görünüm yaptığını görüyoruz. Yani e, burada bir takım zorlanmalar, kısıtlamalar, blokajlar, engellemeler, gecikmeler ile yüzleşebiliriz. Duygusal anlamda da baskı altında olduğumuzu hissedebiliriz. Alacağımız haberler özellikle Merkür iletişim, haberleşme ve teknolojiyle ilintilidir. Dolayısıyla bugün itibariyle bizi duygusal anlamda sarsacak, belki kendimizi kısıtlanmış hissettirecek etkileşimler olabilir, haberler alabiliriz, bu tarz gündemlerle meşgul olabiliriz. Çevremizde yaşanan olan biten olaylardan dolaylı olarak etkilenebiliriz. Trafikte dikkatli olmamız gereken bir süreç. Yapacağımız anlaşmalarda, görüşmelerde vereceğimiz sözlerde dikkatli olmamız gereken bir süreç. Özellikle burada verdiğimiz sözler bizi ciddi sorumluluklara e, gebe kılabilir. E, büyük büyük sözler vermemeye, büyük büyük taahhütlerde bulunmamaya çalışalım. Sonrasında bunlar üzerimize yük olabilir. Bunun yanı sıra duygusal anlamda manipüle edildiğimizi engellendiğimizi düşünüyorsak aslında burada duygusal blokajlarımızda çözmeye çalışmak yerinde olacaktır. Belki biz kendi kendimizi bloke ediyoruz biz kendi kendimizi engelliyoruz ve dışarıdan da bu tarz müdahaleler aslında bize bunun sinyallerini vermeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Tabi tüm bunların yanı sıra aynı zamanda bu kavuşumun Mars ve Juno ile de güzel etkileşimleri olduğunu görüyoruz. Hızlı bir süreçten bahsedebiliriz. Hızlı kararlar alıyoruz, hemen harekete geçiyoruz. Özellikle partnerlik, kadersel eş, ruhsal eş, yasal eşle alakalı güzel ve hızlı gelişmeler yaşanabilir. Aniden evlilik kararı alınabilir. Evlilik teklifleri çok fazla gündeme gelebilir. Hiç hesapta olmayan, hiç akılda olmayan konular gündeme gelebilir. Bunun yanı sıra yeni girişimler, parlak fikirler, icatlar, bugüne kadar hiç aklımıza gelmeyen yeni çözüm yöntemleri yine bu dönemde daha hızlı bir şekilde çalışabiliriz. Zihnimiz çok hızlı çalışıyor. Özellikle teknolojiyle alakalı konularda biraz daha Bilimsel ve matematiksel konularda daha doğru bir şekilde çalışacağımız ancak duygusal konularda biraz yalpalayacağımız bir süreçten bahsedebiliriz arkadaşlar. Evet Merkür-Uranüs kavuşumu genel itibariyle bu şekilde çalışacaktır. Özellikle Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarının 15 derece civarında gezegen dizilimleri bulunanlar biraz daha zorlanabilirler. Ancak bu kırılmalarla beraber nelerden özgürleşmeleri gerekiyor, sırtlarında hangi yükleri taşıyorlar, hangi konuda inatçı e, davranıyorlar bunları e, değerlendirmeleri yerinde olacaktır arkadaşlar. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusansörleje hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.